Sadece map pullumuz çok kötü yani iyi çalıştığımız mapleri çok iyi oynuyoruz gerçekten yani çok çok iyi oynuyoruz iyi çalıştığı mapleri mesela dust de olsun işte Inferno'da olsun işte mrej'de olsun falan bu maplerde falan çok iyi oynuyoruz ama işte overpass, vertigo falan biraz zaman gerekiyor bunlar için daha fazla konuşmamız lazım bazı değişiklikler yapmamız lazım oturum şeylerinde pozisyonel değişiklikler Ondan sonrasında muhtemelen çok daha iyi inanıyorum ama dediğim gibi işte biraz zaman lazım yani hemen tık tık diye olacak bir şey değil